Sevgili dostlar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'yla bu cuma Bodrum'da sahil temizliği yapacağız. Yardıma ihtiyacımız var. Siz de bize katılın. Saat 15'te Gümbet'te buluşmak üzere.